Ee, çok şey söyleyecek şey var ama e, özellikle bazılarını incitmemek, bazılarını e, üzmemek adına e, bazı şeyleri daha e, yumuşak cümlelerle kurmaya çalışacağım. Aslında söylemek istediklerim çok daha sert, çok daha acımasız, çok daha e, ne bileyim isafsız olabilir. Ama sonuçta bir e, toplumun önündeyiz, sonuçta bir yayın kuruluşundayız, sonuçta... E, bazı insanları bilmeden kırarsak kusura bakmasınlar benim söylediklerimin adresleri belli. Özellikle üç kesim ayırıyorum söyleyeceklerimi. Birinci kesim Alevi olup Alevilik yolunu, iştihatını, edebini, erkanını bilmeyenlere. İkincisi başka inançtan, başka mezhepten olup bizim inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, edebimiz, erkanımızla ilgili olumsuz yorum yapanlar. Üçüncü kesim de gene e, milliyetçi dediğimiz aşırı ırkçı aslında milliyetçilikteydi. Yani o bizim e, vatanın birliği bütünlüğünü savunmaz anlamı ırkçı anlamdaki bazı e, kendini bilmezlere de söyleyeceklerim var. Üç kategoride söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Önce e, bu yolun içinden çıkmış e, bu yolun içinde olduğunu kendine Alevi, Kızılbaş ya da Bektaşi deyip e, sayfalar açıp başına sarıklar saran Takkeler Takan e, Zatı Muhteremlere Söylüyorum. Birinci Sözüm Kendi içimizde Öncelikle Kendi içimizdeki çürük Elmalara Söylemek istiyorum. Sayfalarında Bizi Hedef Gösteren e, Bu insanları Gerekirse Ellerimle Öldürmek isterim Diyenlere Söylüyorum. Sizden Hiç Korkmuyoruz Biliyor Musunuz. Sizler Zavallı Yaratıklarsınız. Sizler Aciz Bir Çare e, Böcek Gibi Yaratıklarsınız. Korkuttuğunuzu ya da bir şey yapacağını mı zannediyorsunuz? Bizler ne yaptığımızı, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi e, bilen insanlarız. Bizler hiç korkmayız. Orada e, Metin Karataş'ı hedef göstererek Erdal Erzincan'ı, Tolga Sağ'ı, Dertli Divani, Gani Pekşen'i hedef göstererek e, bu yolu erkanı sanki bizler kurmuşuz. Bu cenazelerde, e, ölümlerde hakka yürümek erkanını bizler kurmuşuz gibi bizleri hedefe koymanız hiç korkutmuyor. Tam tersine bizi daha çok bireyliyor. Çünkü bu yolun artık kimler tarafından teslim alındığını, kimler tarafından bloke edildiğini ve birçok cemevini ele geçirdiğinizi biliyoruz. Ama bilin ki o toplum sizi oradan terlikle takunyalarla eline geçerse kovalar. O cemevleri. Ya da e, sayfalar, sosyal medya sayfaları yaptığınız sosyal medya sayfalarında takyeler takarak şunun bunun hizmetçisi falan diyerek olmaz koçum. Bu, bu uğurda can veren Pür Sultanlar, Nesimler, Hallacı Mansurlar, Çorum'da katledilen, karnı değişilen, Maraş'ta karnı değişilip bebeği çıkartılan, Sivas'ta katledilen, Sivas'ta yakılan insanları biz unutmadık. Onların bedeni üzerinden, onların cesetleri üzerinden Alevilik üzerinden prim sağlayacaksınız, cemevleri kurulacak, mekanlar kurulacak ve oraya insanlar inançlarından dolayı gelecekler, yardım edecekler, destek verecekler, şunu yapacaklar. Siz o koltuklarda oturacaksınız, ondan sonra aleviliği siz asimile edeceksiniz, öyle mi? Bakın, bu yol, bu erken öyle parayla rantla elde edilmedi. Kaba kuvvetle ya da korkutarak bu toplumu sindirerek e, sosyal medyalara tehdit ederek e, yıldıracağınızı zannediyorsunuz, yılmayız. Nasıl e, Hallacı Mansur'un tek tek parmakları kesildi, kafası gövdesinden ayrıldı, köprünün demirlerine geçirildi? Biz bunu biliyoruz. Nesiminin nasıl derisi yüzüldü, tuz basıldı, bizi korkutamadılarsa, nasıl Pir Sultan, Hızır Paşa e, içinde şah geçecek bir şey söyleme, ya bir seni asmayalım diye, dar ağacının önünde bile Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim dediyse ve ilmeği boyuna geçirip nasıl teslim, canını teslim ettiyse onlara biz de bunu teslim ederiz. Ama yolumuzu sizin gibi Hızır Paşalara teslim etmeyeceğimizi bilin. Bu toplum binlerce senedir bedel ediyor. Öyle 1400 senedir falan değil. Binlerce senedir Anadolu'da bedel ediliyor. Asıldılar, kesildiler, kuyulara dolduruldular. Ama sazından, bağlamalarından, nefeslerinden geçmediler. Biz en kutsal dediğimiz kırklar cemidir. Cemlerimizdir, görgü cemlerimizdir. Bizim en kutsal yerlerimiz oralardır. Biz oralarda hakla hak olurken sazımı, sazımızı çalıyoruz Türkçülerimizi söylüyoruz. Cemden daha yüce bir erken var mıdır Alevilikte? Daha kutsal, daha batıni. Bir makam var mıdır Cem'den daha kutsal? Bana söyleyin ya ey cahil takımı. Orada toplumun gözü önünde yapılmış bir hakka uğurlama. Bizde ölmek yok ki. Bizde devriye var. Biz onu devrediyoruz. Sazla sözle devrediyoruz. Çünkü o ölmedi. Siz yaratılışçıysanız, yaratılışçıysanız söyleyecek bir şeyim yok. O zaman siz Alevi değilsiniz. Biz vardan var olan var olduğumuza inananlardanız. Veysel Baba diyor ya aynı vardan var olmuşuz. Bizler yolumuzu da erkanımızda biliyoruz. Şii dostlarımız, Sünni dostlarımız, Caferi dostlarımız kusura bakmasınlar. Onların inançları üzerinden bir şey söylemiyorum. Ama eğer bir insan Anadolu Alevi silsem diyor, ben bir kızılbaşım diyorsa kusura bakmasın. Şia ile Caferilikle ya da Sünnilikle bizim yolumuzu karıştırmasınlar. Onlar kendisi kendi şeylerinde çok kutsaldır. Ama biz gidip ee, şiiliği asimle edersek, Şiilere caminizde saz çalın, cenarizlerinizde saz çalın, böyle olmalı dersek yanlış olur. Ama bir Şii de lütfen şia, daha doğrusu Şii olan bir arkadaşın kendine Alevi deyip bize akıl vermesi de doğru değil. Biz kardeşiz, biz dostuz ama nasıl dostuz? Biz kardeşiz deyip bizi asimli edene, edene, etmeye çalışanlarla kardeş değiliz. Şii olup, Caifeli olup, Sünni olup, Hristiyan olup, kendi inancını yaşayan, bize karışmayan Herkes de biz dostuz, kardeşiz. Ama bizim düşüncemizin, bizim inancımızın işine e, Alevi maskesi takıp girenlerle ya da oralardan eğitim alıp ya da İran özentisi olup bizi hedef gösterenler bizim yolumuzu e, teslim alamayacaklar bilin. Ben buradan Alevi toplumuna seslenmek istiyorum. Bunun ortağıyız. Hep, hep birlikte ortağıyız. Niye biliyor musun? Biz yıllarca e, özellikle ülkelerimizde. İlk Çorum, Maraş, Sivas olaylarından sonra, 70'li yıllardan sonra ben çocuktum. O yılları çok iyi bilirim. İstanbul'da doğmuş büyümüş bir çocuk olduğum için köylerde yaşayanlar ya da Anadolu'da kendi mahallelerinde yaşayanlar çok hissetmezler. Bence camiye gittiğimizde bizimkilerin bir kenarda durup hiçbirisinin camiye gitmediği çünkü mecburen e, belli bir süreden sonra elde e, cenaze taşınmasına izin vermiyorlardı. Eskiden kapılarda yıkayıp ilk çocukluğumda sırtlarda götürüyordu. Belli bir süreden sonra yasak kondu ona. Herkes camiden kaldıracak. Belli mezarlıklar müdürlüğü falan çıkınca ne yaptılar biliyor musunuz? Gidiyorlardı. Bizimkilerden hiçbir hiç bir tanesi caminin avlusunun dışından o tarafa gitmiyor. "Çocuğum hala benim almıyor o zamanlar." Tabii şimdi şimdi idrak ediyorum. İşte e, namaza çağırıyorlar falan. E, kimse gitmiyor. Bu ayıp değil. Bizim inancımızda yok. İnsanlar sadece gidiyordu cenaze oradan geliyordu defnediliyor onlar hiç kimse de cenaze namazına katılmıyordu. Ee, oradaki gelen sünni erken sevap olsun diye cenaze namazını kılanlar ama vardı onlardan sonra alıp götürülüyordu. Ya da e, imam diyordu ki ben bunların cenazesini kılmam deyip e, çevrilen cenazeler de vardı. Bu yokluklardan dolayı e, cemevlerine ihtiyaç oldu. Alevilikte cemevi diye bir şey yoktur. Alevilikte bir mekan yoktur. İbiyeti Baba ne diyor? Ahlak abdestine veririz cevaz, vücut camiinde kılarız namaz. Alevilerin hanesi gönüldür, beyindir, candır. Alevilerin dört duvarı yoktur. Alevilerin ruhban sınıfı yoktur. Ondan sonra cemevlerine ihtiyaç duydu. İnsanlar bunların sadece, inanın sadece ve sadece cenazelerini kaldırmak için... Bir yer olsun insanlar gelsinler en azından kaçıp göçmesinler çünkü dışlanıyorlar cami avlularında insanlar dışlıyor. E, haklı o insanlar da çünkü bir kızılbaşın cenazesinde namazı kılınmaz deyip dışlıyorlar. o insanlara da o kültür ama bunun karşısında çok iyiyette çok duyarlı hassas e, inançlı insanlarımız da var Bunları da tabii, e, bir şey söylemiyoruz gerçekten ama onları da almış olduğu kültürden cemevleri oluştu ne oldu 90'lı Sivas olaylarından sonra özellikle e, insanlar bu ihtiyacını e, gidermek için cemevleri şey oldu devlet de buna bence bilinçli izin verdi aslında devlet e, isteseydi buna vermezdi Verdiler neyse o dönemin şartlarında çünkü büyük halk hareketi. Bu cemevleri şu anda ben o zaman da korkumdu. Birçok cemevinin de arsaların alınmasına, cemevlerin yapılması için konserler düzenlendi. Hepsine hemen hemen hepsinde ben konserlerde vardım. Hatta Bağcılar Cem falan arsa alınmasında falan binalılar çağırmıştı değil mi Binali? sen hatırlıyorsun. Evet. Daha sonra tabii buraların çoğu, çoğu cemevi şu anda... Yani başında takke ve sarıkla orada e, Hakk'a yürüme erkanı yaptıran e, zat-ı muhteremler de başında takke, sarık olmaz. Orada köyünde gelen insan ya da köyünde bize diyorsunuz ya cenazelerde saz çalınmaz. Peki size soruyorum. Köyünüzde gelen, erkanı kıldıran dede miydi yoksa orada sıradan köylünün bir isimiydi. Kim olursa sonra orada erkani yürütür. Başına takke mi tak ediyorsa, çıplak başsa, çıplak baş. Şapkası varsa, normal fotel varsa foterle. Siz o takkiyi sarı hangi Alevi erkanından, hangi yolundan, hangi kültüründen aldınız? Bize soru soran zat-ı muhteremler. Bizi tehdit eden zat-ı muhteremler. Bizi eleştireceğinize, sazı orada niye çaldınız diye eleştireceğinize orada bizden önce bir katliam yaşandı aslında. Alevilik göz göre göre bizim Olduğumuz toplumda oradaki hak, Hakka Yürüme Erkanı'nda Alevilik alevilik katledildi. Farkında mısınız? Orada bizden önce dede diye okuyan arkadaşı söylüyorum. Alevi erkenle göre mi kıldırdı? Sarını takıp cemaatin karşısında halka yapacağına, cemaatin önüne geçip sağa solu mu selamlattı? Arapça dualarla mı Bize değil arkadaşlar. Bize değil. O cem maaş alıp, o cem koltuklarda oturanlar, Koltuklarda oturup Aleviliği bile bile istismar edenler, o koltuk yüzünden, oradaki rant yüzünden istismar edenlere söyle. Biz çıkarsız, riyasız. Bugüne kadar gittiğim Alevi konserlerinin %90'ında bir kuruş para almadım. Keza Erdal da öyledir, keza Tolga da öyledir, Dertli Divan'ı yıllarca bu böyle, Gani Pekşen'de. Siz bizlere hedef göstererek ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aleviliğin aşıkları, ozanları olmazsa o takkeyle, sarılımla anca gider camide imamlık yaparsın. Alevi toplumu, cemevlerinize sahip çıkın. Cemevlerinizi ranta çevirenler, rant için orada oturanlar var. Gerçekten iyi niyetli yöneticiler var. Gerçekten bu yolda Erkanı sürmek için çabalayan canlılar da var tabii. Onları tenzih ediyorum. Ama gidip Sarıgazi gibi bir yerde o cemevine sahip çıkmazsanız, yarın orada e, işite gidecek çocuklar yetiştirirsiniz. İşite gidecek çocuklar yetiştirirsiniz. İnanın buna. İnanın buna, gidin sahip çıkın cemevlerinize üye olun. Orada hak, e, hakka yürüme erkanını, oradaki cemi kendi erkanınıza göre yaptırmak sizin elinizde. Eğer gidip o cemevlerine sahip çıkıp teslim almazsanız o Cemleri cemevlerini o cem evlerinden çıkan çocuklar bizlere kurşun sıkacaklar, bizlere. Sizin aşıklarınıza, ozanlarınıza, sanatçılarınıza, yol önderlerinize kurşun sıkacaklar. İşi giden çocuklarımız var, benim en yakın akrabalarımdan giden var. Çünkü yanlış öğretiliyor alevilik. Alevilik sevgi dinidir. Alevilik sevgi hoşgörü dinidir. Alevilikte cana kıyılmaz. Ama bizi hedef gösteren insanlar, elimle olsa öldürürüm diyen insanlar, bizim katlimize fetva ferman verenler Alevi ortada geziyorlar. Ben çok kötü bir şey de yapmış olabilirim. Kırıcı bir şey de yapmış olabilirim. Sayfamda beni hedef göstereceksin. Ben seni hedef göstermeyeceğim. Senin gibileri hedef göstermeyeceğim. Yalan ve iftiralarla zor. Birkaç tane seneden geldim yazdım ve yazıları kaldırdılar. Demiş ki geldiler zorla. Güya or o oradaki dede demiş. Geldiler zorla erkanı bunlar biz deyşe okuyacağız dediler. Yalan ve iftira, müfterlik, alevilik de bunlar yok. Yalan söylüyorsunuz. İnsanların göz gözlerin içine bakarak göz göre göre yalan söylüyorsunuz. Ben gittim sazın falan yoktu orada. Orada otururken bana hatta oradaki zakinin sazını getirip çaldırdılar. Toplumu bu kadar yanıtmayın. Ama gideceksiniz. Aleviliğin içinde bu bu topluma, bu toplumun dini duygularını, daha doğrusu inançlarını, öz kültürünü ihfal eden tecavüzcüler, Hızır Paşalar. Bunların hesabını bu toplum sizden soracak. Bu toplum Pir Sultan'ın, Hallacı Mansur'un Nesimin izinden gider. Hızır Paşalar'ın izinden gitmez. Güce Tapan'ların izinden gitmez, gitmedi. Gitmeyecek de. Alevilikte öze dönüş başlamıştır. Size rağmen, baştaki sermayeye rağmen, İran'daki büyük sermayeye rağmen, gri pasaportlu dedelere rağmen. Alevilik kendi özünü bulacaktır. Bu toplum bir kişide kalsa milyonlar olarak doğar. Bunu bilin. Söylenecek o kadar çok söz var ki. Ama programı da çok şey yapmak istemiyorum. İkinci kısma geçeyim. Ee, onun dışında e, sevgili başka inançtan olup, bizim içimizden olmayıp da sünni, şafi ya da e, başka mezhepler bilmiyorum. Bizim e, saz çalmamızı bidat olarak görüp e, sosyal medyalarda e, yorumlar yapan zat-ı muhteremlere söylüyorum. Ey zat-ı muhteremler, şu cemaatler var, tarikatlar var. Teflerle sürekli çalıyorlar, zikir ediyorlar, Allahı çağırıyorlar. Onlara karşı bir söylemeniz var mı? Var mı onlara karşı bir söylemeniz? Onları da ölümle tehdit ediyor musunuz? Yoksa devlet desteğiyle büyütüyor musunuz? O tarikatları, cemaatleri, tef çalan, dümbelek çalan, tarikatları, cemaatleri överken gücünüzde, devlet gücüyle, diyanet gücüyle desteklerken, onları devlet organlarında hakim, savcı, doktor, polis yaparken, Onlara bir şey yok. Onlar tef çalıyor. Niye? Allah'a bidat koşmuyorlar mı? O müzik aleti değil mi? Arkadaşlar, onu Aleviler olunca düşmanlaştırmayın. E peki, müzik aleti şeytan işi diyorsunuz. Yani inanç dostlarım gerçekten ben sünniyim, gerçekten böyle şeyleri çok seviyorum, çok hoşlanıyorum diye Bize bir sürü destek mesajı. Benim ağladığım sünnilerden gelen mesajlar vardı dostlarımızdan. Ben sünnüyüm ama gözlerim doldu bu yapılanlara, bu yazılanlara karşı özelden gelen mesajlar var. Ve ağladım. Bizle biz aynı şeyi hisseden Sünni vatandaşlarımız da var. Şafisi de var. Gayrimüslimleri de var. Bunlar bizle aynı düşünen insanlar da var. Ben Alevi değilim ama böyle defnedilmek istiyorum. Cem evinden gitmek istiyorum diyorlar. Ama cem evler de yarın sizinkiler gibi olacak arkadaşlar. O yüzden çok cem evlerinden istemeyin. Belki cem evlerimizde kendini toparlarsa o zaman isteyin. Onun dışında Ramazan'da davul eşliğinde savura kalkıyoruz. E savur bir müzik aleti değil mi? Şey davul bir müzik aleti değil mi arkadaşlar? Bunu niye kınamıyorsunuz? Şeytan işi mi? E bidat mı? Davul çalıyorsunuz. Davulcu çalıyor, hepinizi kaldırıyor. Şeytan işi mi? Şeytan mı kaldırıyor sizi? Arkadaşlar, yapmayın. Yapmayın. Bizi farklılıklarımızla sevin. Biz sizi çünkü farklılıklarınızla seviyoruz. Ben bazen bir caminin önünden geçiyorum, güzel ezan okuyan birisi oluyor. Ben oturup onu bitene kadar dinliyorum. O kadar güzel, o kadar hoş okuyor ki. Ya beş vakit biz bunu dinliyoruz ama rahatsız olmuyoruz. Niye rahatsız olalım? Çünkü siz saf ve güzel duygularla Allah'a çağıran, kendi inancına seslenen insanlara bizim şeyimiz yok. Kilisede çanlar çalarken ben niye rahatsız olayım? E kilisede dört kitabın dördü de hak diyorsunuz. Dört kitabın dördü de hak diyorsunuz. E, kilisede e, ork var. Ork eşliğinde ibadet ediyorlar. Allah'ın gönderdiği şeyi mi reddediyorsunuz siz? İbadetleri orkla yapıyorlar. ne yapıyorlar. E ne diyeceğiz şimdi? Hadi bizi biz, bizi kafir gördünüz. Bizi katli vacip gördünüz. Kızılbaştır. Beş kere e, bir, bir alev öldürmek, beş kere hacı diyen, sevap diyenler için söylüyorum. Bizi öyle gördünüz kafir. Peki Allah'ın gönderdiği kitaba inanan e, kiliselerde otla ibadet ediyorlar. Ne yapacaksınız? Hepsini mi öldüreceksiniz? E peki size başka bir şey söyleyeyim. 4 kitabın ilkinindi Zebur. Zebur'un indi Davut peygamber. Davut peygamber ne çalıyordu? Davut peygamber de bir esturman çalıyordu değil mi? Süleyman peygamber esturman çalıyordu. Bir alet çalıyordu. Iklığı benzeri şeyler çalıyorlardı. Yani şimdi dinde ya da şeyde bunu bidat görenler e, bence asıl sapkınlar onlar. Onlar ne İslamiyeti biliyorlar, e, ne dört kitaba inanıyorlar, e, ne de bir tanrıya inandıklarını düşünmüyorum. Hiçbir dinde bunlar yok. O yüzden e, bunlara da bunu söylüyorum. Bir de özellikle milliyetçi olan dostlarımıza söylüyorum. Daha doğrusu milliyetçi demeyeyim, ırkçı. Sonuçta ben de... E, Belli oranda milliyetçi insanlarız. Hepimiz yurtsever diyeyim. Yurtsever için, yurdumuz için, topraklarımız için her şeyi yaparız. Orada da e, sevgili dostlara şunu hatırlatmak istiyorum. En yüce makam nedir sevgili dostlar? En yüce makam şehitlik makamıdır. Bir askerimiz ölüyor, bir polisimiz ölüyor, bir devlet görevlimiz katledilince ne yapıyoruz? Orada şehitlere tören yapıyoruz. O törenlerden ne yayınlanıyor? O törenlerde bakıyorsun e, askeri bando takımı ya da belediyenin bando takımı Marş çalıyor, cenaze marşı çalıyor. Bunlara söyleyecek bir şeyiniz var mı? O marşın arkasında o şehidin şehit size göre cennete gitmeyecek mi size göre? Şehitlik makamı en yüce makamdı. O şehitlerimizi biz bando takımıyla, onurla, şerifle, şerefle bir bando bir anmayla gönderiyoruz. E, aynı şey, aynı bando takım bir e, şehit cenazesinde tek bir marşını bando takımıyla çaldı. E bunlara da bir sözünüz var mı? Yoksa konu sadece Alevileri olunca mı hasmane bir düşmanlık besliyorsunuz? O yüzden şunu şunu bilin, son cümle olarak şunu söyleyeyim. Biz bu topraklarda yaşayan Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Şerkesi biz kardeşiz. Ama kardeşlik farklılıklarımızı kabul etmekle, birbirimizi sevmekle başlar. Bir kardeşin birisine sen şunu yapma ben bunu yapayım demek kardeşlik falan değil. O bir zalimane bir tutumdur. O yüzden dostlar hepinizi çok seviyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkesi çok seviyoruz. Biz kardeşçe bu topraklarda kardeşliği yeşerteceğiz. Kendi kimliğimizde, kendi varoluşumuzda var bu ülkeye barışı ve dostluğu hep birlikte getirebiliriz. O yüzden bize destek veren herkesi sevgi ve saygılarımızla selamlıyorum.